Halımızın uzunluğu 7 metreymiş ve köşegenin uzunluğu, halımızın köşegeninin uzunluğu da kök 74 metreymiş. Halının genişliği neymiş? Pekala, hemen halımızı çizelim. 7 metre uzunluğa sahip. Evet, burası 7 metre olsun. Dikdörtgen. Diyelim ki böyle bir halımız var. Halımız bu, sevgili halımız. Uçan halı olabilir mesela, değil mi? Neyse, kök 74 metrelikte bir köşegen uzunluğuna sahip. Demek ki bu uzunluk halının köşegeni, kök 74 metre ve halının genişliğini istiyorlar. Burası da halının genişliği, ya da eni enini istiyorlar, e diyelim buraya. En, bu e'yi n için kullanıyoruz. Evet, bu arada buraya bir dik üçgen çizdiğimi fark ettiniz herhalde. Değil mi? Fark ettiğinizden emin olmak istedim. Burada 90 derecelik bir açı var. 90 derece olduğu için de bir dik üçgen. Ve dik açının karşısındaki kenar hipotenüs, yani en uzun kenarı üçgenin. Bunun uzunluğu da, bu en uzun kenarın uzunluğu da, hipotenüsün uzunluğu da kök 74 metreymiş. Çok uzattım. Kısa kenarların uzunlukları da e ve 7 metre. Pisagor teoremi bize, Kısa kenarların, karelerinin toplamının hipotenüsün yani en uzun kenarın karesine eşit olacağını söylüyor. O zaman şunu demek istiyor. e kare artı 7'nin karesi eşittir kök 74'ün karesi yani hipotenüsün karesi. e kare artı 49 eşittir 74 değil mi? Kök içinde 74'ün karesini alırsak sonuç 74 olur. Evet şimdi eşitliğin iki tarafından da 49 çıkarabiliriz. Sol tarafta o zaman sadece e kare var. İki taraftan da 49 çıkardığımız zaman bu ikisi birbirini götürür. Evet sol tarafta sadece e kare kaldı. Peki 74 eksi 49 kaç eder? Burada basamaklarla biraz oynayabiliriz değil mi? Burayı mesela 14 yaparız. Burası da 6 olur. 14 eksi 9 eşittir 5. 6 eksi 4 eşittir 2. Elimizde ne kaldı? e kare eşittir 25 kalıyor. e 25'in pozitif kare köküne eşit olacak o zaman. İki tarafın da karekökünü alalım. O zaman ne oldu? Elimizde e eşittir 5 kalıyor. Bu arada eksi 5 olmasını istemeyiz. Biraz önce pozitif kare eşit olmalıdır dedik. Çünkü eksi 5 diye bir mesafe olmaz. Halımın eni eksi 5 metre demezsiniz değil mi? Halımızın genişliği 5 metreymiş.